Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Meli Kassat'ın Loja isimli tablosuna bakmaktayız. Sanatçı, operadaki genç kadın temasını pek çok kez resmetmiş. Doga'nın eserlerinde de bu temanın ele alındığını görürüz. Ancak Duga genelde kulisten veya sahneden görüntüler sunar. Fransa'da yaşayan bir Amerikalı olan kasat ise operadaki dinleyicileri, genelde Amerikalıları, bazense ailesini resmediyor. Gördüğümüz salon muhtemelen Paris'teki yeni opera binası. Bu yapı endüstrileşen toplumun ve yeni zenginliğin simgesi, dönemin boy göstermeleri. Sahnedeki sanatçılardan ziyade izleyicilerin birbirlerini görmek ve görülmek için geldikleri yer. Gözlerinin üzerlerinde olduğunun bilinciyle biraz tedirgin oturuyor gibi gözüküyorlar, çok gençler. Sosyal statülerinin gereği olarak orada bulunuyormuş gibi duruyorlar. Renk seçimleri enteresan, yeşiller pembeler, eldivenleri mavi ve yeşil. Kasat renk kullanımı ile Van Gogh ve Gauguin'i bile gölgede bırakmış. Renk seçimleri alışılagelmişin dışında. Işık ve renk kullanımı oldukça radikal. Sanırım bu iki kadın bir aynanın önünde oturuyorlar. Zira sahneye bakıyorlar. Biz onların aynadaki yansımasını görüyor olmalıyız. Arkada ise opera salonundaki muhteşem avizeyi görüyoruz. Kullanılan renkler dinlemekte oldukları müziği ifade ediyor olabilir. Renklerin neşesini görüyoruz. Dinledikleri müzik neşeli olmalı. Gördüğümüz arka plan alışılmış tarzın dışında. Japon resim sanatından etkilenilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Öndeki genç kızın omzunun oluşturduğu yay formu, yelpazedeki yay formu ile tekrarlanmış. Tekrarlanan başka dairesel formlar da görüyoruz. Avize veya balkonlar gibi. Bu, empresyonist resimlerin önemli özelliklerinden birisi. İlk baktığınızda, içten geldiği gibi hemen yapılış bir resme baktığınızı düşünüyorsunuz. Ancak resmi detaylı incelemeye başladığınızda, aslında resmin çok titiz şekilde yapılandırılmış olduğunu ve pek çok formun kullanıldığını fark ediyorsunuz. Resmin renk seçimlerindeki ve açık fırça darbelerindeki özgürlük, 1878'de Paris hayatının özgürlüğüne ilişkinde ipuçları veriyor.